Kimseyi sevemem ki Senden sonra bitmiş her şey Görüyorum fakat şimdi Biterdi mi her şey Bir daha kimseyi Sevemem Senin gibi gördüm son şey Sen olmalısın benim Gecelerim Belki bir Kadeh içerim Anlatamam Derdimi Kendimle Çelişirim Attığım bu Adımla Elbet Döner bana sevdim bu Rüyalar Seninle güzel bana Sen senin olmadıkça sarılırım resmine alırım onunla Ama görmezsin beni Kalbim çok uzakta Yaşa kendince bir şeyler Yaşa kendince hayatı ama bilmelisin ayak kalkmayın Sıkın ben gibi olma Pes etme asla Yeter ki ağlamak Sen gün rahatça Bilseydim sana son kez Son kez Göremezdim bilseydim Seni göreceğimi koşarak gelmez miydim Yanımda alardım Gülmeyi bilmezdim Sen öğrettin bana Ne yapmam gerektiğini Sen Çeviri ve